Değerli cennetürk genel taraftan haber bültenine karşınızdayız bendeniz Ömer Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com'un haber bülteni başlıyor yaklaşık 23.42'ye kadar bu ekranlarda günlüğüne çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim nal haber başlıyor Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir hatırlatacak olursak ellam Haber, tiktok tarikhaber, tv, facebook Haber. Linklerin tarih kabeyi, tarih kabeyi tam bur tarih kabeyi, sadece tarih kabeyi, Twitter.com adresiyle tıklamayı yapın. Müjdesi YouTube tarih kabeyi, TV ve Kemer tarkan maziyaplarıyla yayınlayış değerli izleyenler. Sosyal medya krallarımızı ise şöyle bir hatırlarka olursak. Bir kolay burda yayınlıyız, bir kolay ee, kanal. Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Uçakalın <gülüyor> yayında yayındayız Uçakalın yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. İlk kere yayınlayız. Efendim, like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve işte yayında izleyenler, şu iş kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Tirtil daha ses odularında yayınlayız deriz yani her Tirtil kanalımızı Bizler izleyen anında bir de yayınlayız. Nolabı kanalımız. Tarıkı Tv'de bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Thank you. Ve değerli cennet, haberimize geçiyoruz değerli dostlar ilk haberimiz 23-23.42'ye kadar bu ekranlardayız. Güzel bir şekilde kaybolmuştu flash gelişmeye göre sır perdesi aradığınız. Flash'ı itiraf ettiği kayıp kuaförüyle ilgili flash gelişme yaşandığı ekipler bölgede. 25 Nisan tarihinde Sakarya'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Arkadaşının kaybolmasıyla alakalı ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve zorluklukta. Polise teslim olan şüphelinin olayı itiraf etmesinin ardından ekipler Savaş Aydoğan'ın cesedine ulaştı. Arkadaşı itiraf etti. Kayıp kuaförle ilgili flash gelişme... Ekipler bölgede. 25 Nisan tarihinde Sakarya'da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Arkadaşının kaybolmasıyla alakalı ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve Zonguldak'ta polise teslim olan şüphelinin olayın itiraf etmesinin ardından ekipler Savaş Aydoğan'ın cesedine ulaştı. Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan'ın ev sahibi Cemal T'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal T, durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T ile kız arkadaşı Me'ye sordu. Kız arkadaş Me, Aydoğan'ın babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. Me'nin sözlerine inanmayan Cemal T, kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş Me ile Cem T'nin ifadeleri de alındı. Cem T, Ifade verdikten sonra Sırra kadem bastı. Gayip kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli adliyesinde hakim karşısına çıkartılan ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise Kayıp arkadaş Cemtay Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cemtay'nin arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaeli ilçesi Görele mahallesinde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için bulmalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cemtay'nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesiyle son buldu. Cemtay ilk ifadesinde Aydoğan'ı öldürüp Babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine döndüğünü söyledi. Arkadaşını öldürerek fındık bahçesine görmüş. Cem T'nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan'ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Aydoğan'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T ise Kocali Adliyesi'ne sevk edildi. İlliyat! Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23.42'ye kadar. Rusya'ya büyük şok yaşandı. 3 ülke hava sahasını kapattı değerli izleyenler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a 3 ülkenin hava sahasının geri geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı ancak Karata Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahasına engeli geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la 3 ülkeden hava sahası engeli. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret edeceği açıklanmıştı ancak Karada Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'dan hava sahası engeli geldi. Genel medyada yer alan haberlerde arada Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın, resmi ziyaretler kapsamında 6-7 Haziran'da Sırbistan'da bulunması planlanan Bova hava sahalarını kapattığı belirtildi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in 3 ülkenin kararıyla ilgili yarın Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Gocanhar Cenkul ile görüşeceği kaydedildi. Lavrov, Sırbistan ziyareti öncesi Rıdrisli Batı'nın Bosna Hersepteki etkileri hakkında konuşmuştur. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik'in putinin adamı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği asla yansıtmadığını ifade eden Lavrov, Dodik bizim dostumuz, biz de onun dostuyuz ancak Batı, Balkanlarda hiçbir ülkenin ya da siyasinin bağımsız olduğunu düşünmez ifadelerini kullanmıştı. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.42'ye kadar değerli dostlar. İnanılaca memur ve emekliye müjde geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu. Haber. Haber. Güncel. Son dakika 3600 ek gösterdiği ile ilgili yeni gelişme. Düzenleme kimliğini kapsayacak. Erdoğan sürpriz formülü ilk kez açıkladı. Son dakika 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme. Düzenleme kimleri kapsayacak? Erdoğan sürpriz formülü ilk kez açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini ifade ederek yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağını dedi. 3600 ek gösterge düzenlemesinin hangi meslek gruplarını kapsayacağıyla ilgili de sürpriz bir açıklama yapan Erdoğan, çalışmanın bütün memurları kapsayacağını söyledi. İşte son dakika 3600 ek gösterge haberinin detayları. Son dakika memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. 3600 ek gösterge ile ilgili müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 3600 ek gösterge meselesini çözdüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım diye konuştu. Yeni düzenleme için sürpriz formülü de ilk kez duyuran Erdoğan, bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyon aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum ifadelerini kullandı. İşte son dakika 3600 ek gösterge haberinin detayları. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmanın başlangıcında, Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi, LGS, kapsamındaki merkezi sınava değindi. Tüm öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. Erdoğan, And olsun kazasız belasız bir şekilde tamamlanan LGS sınavına giren tüm öğrencilerimize tekrar başarılar diliyorum. Rabbim, evlatlarımıza emeklerinin karşılığını göstersin, aileleriyle birlikte kendilerini mis güzel huzurlu, hayırlı günlere kavuştursun ifadesini kullandı. AK Parti'nin istişare ile kurulduğunu, bugüne kadar da her seviyede ve zeminde istişare kültürünü yaşatmış bir parti olduğunu belirten Erdoğan, kendi aralarındaki istişareleri düzenli olarak sürdürürken en büyük istişareyi de millette yaptıklarını ifade etti. Başkanlarıyla kesintisiz bir şekilde sürdürdükleri bu istişarelerin hem parti çalışmalarında hem de kabine faaliyetlerinde en önemli yol gösterici olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz oturumlarda meclis çalışmalarından teşkilat faaliyetlerine kadar partimizin gündemindeki hususlar hazırlığında paylaşılmıştır. Güvenlik, Dış politika, ekonomi, tarım, enerji gibi başlıklar altında bakanlarımızın yaptıkları kapsamlı sunumların arkadaşlarımız için bilgilendirici olduğuna inanıyorum diye konuştu. Ülkemizde maalesef şahsı, AK Parti, kadrolarımız ve politikalarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Kendisinin başkanlık ettiği genel değerlendirme bölümünün de yöneltilen sorular ve bunlara verilen cevaplar yanında salonda bulunanların katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Erdoğan, parti yöneticilerimiz ve bakanlarımız kendi alanlarıyla ilgili sorulara verdikleri ayrıntılı cevaplarla toplantının en verimli şekilde yürümesini temin ettiler. Biz de gerektiğinde kendi ülkemizdeki bilgileri ve yaklaşımları siz değerli arkadaşlarımızla paylaştık. Gerek oturumlarda gerekse soru cevap kısımlarında arkadaşlarımızın donanımları, motivasyonları ve kararlılıklarıyla 2023'e hazırlanmakta olduklarını görmekten memnuniyet duydum şeklinde konuştu. Toplantıdaki bilgilendirme ve değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan tablonun ülkilerdeki teşkilat mensuplarına ve millete ciddi ve kararlı olarak aktarılmasını isteyen Erdoğan şöyle devam etti. Böylece kafalardaki istihamları ve gönüllerdeki kırdınlıkları gidererek 2023'e <Gülüyor> daha güçlü bir şekilde hazırlanabiliriz. Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalanlar ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Ülkemizde maalesef şansın AK Parti. Tavrolarımız ve politikalarımız hakkında söylenen her yalana inanmaya hazır bir kitle var. Bunların bir kısmı cehaletten, bir kısmı ihanetten sürekli fitne ateşini körüklemektedir. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerini ıkbal devşirmeye çalışanlar belki her dönemde vardı ama hiçbir zaman bu kadar hırslı ve cüretkar değillerdi. Biz bunlarla mücadele ederken bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Emin olun bu sertliğin tek sebebi, ülkemize ve milletimize karşı mesuliyetlerimizin gereğine getirme kaygısıdır. Meydanın boş bulup önlerine gelen her şeyi yıkarak, karşılığına çıkan herkesi itip kakarak yol almaya çalışanlara eyvallah etmek bize yakışmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, Zulm'ü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecgadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanından kovarım. Üç buçuk su bardından yapamam. Ele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altınlale. Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki, fakat çekmeyi gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüğüm yanarta ciğeri. Onu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim. Çiğnenirim. Hakkı kutağa kaldırırım. Zalimin hasmıyım hanma severim mazlumu dizelerini okudu. Erdoğan biz de hangi bedelleri ödersek ödeyelim zalimin hasmi, mazlumun hamisi olmayı sürdüreceğim. İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirmeyecek İnsanlarımızın tamamını her alanda en ileri özgürlüklere ve hizmetlere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz diye konuştu. Erdoğan, dışarıda ise Suriye'den Rıda, Libya'dan Karabağ, Balkanlardan Afrika'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e mazlumun olduğu her yerde bu onurlu duruşlarını koruyarak siyasetlerini yapacaklarını belirtti. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizi hep daha ileriye taşıyacağız. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizi ülkemize eser kazandıracak. Milletimize hizmet edecek bir anlayışla hep daha ileriye taşıyacağız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti. Üstadın, yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya dediği gibi biz de hak bildiğimiz yolda mücadeleden asla geri durmayacağız. Aslını imkar eden haramzadeler her gün bir başka kural dürünebilir, her gün bir başka dille konuşabilir. Kimse bizden böyle bir talır, böyle bir üslup, böyle bir kişilik sergilememizi beklemesin. Bu fakir kendini bildi bileli böyledir değişmedim ve değişmeyeceğim. Biz halka ram olduk halka hizmet için. Çırpındık, çırpınıyoruz. Allah önür, milletle yetki verdikçe inşallah yoluna da böyle devam edecek, böyle devam edeceğiz. AK Parti kurulduğu günden beri bu ilkelerle milletin huzuruna çıkmıştır. Aynı şekilde yola devam etmekte de kararlıdır. Erdoğan yaptığı konuşmada, Adana'da düzenlenen bir gençlik şöleninde AK Parti'nin milletin her kesimi gibi gençlerin de gönlünde nasıl sarsılmaz bir taht kurduğuna şahitlik ettiklerini söyledi. Pek çok partinin en büyük mitinglerinde bir araya getirebildiği insanın katbekat kat fazlası gençle yeni Adana stadında buluştuklarını belirten Erdoğan, şölen dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren üç gence rahmet dedi. Ne? A ana yönetmenim. Haber'deyim yönetmenim ana Haber'deyim, yönetmenim. Ana haberdeyim. ama yani yapma yönetme Gençlere ulaşacak bu tür organizasyonların bu tür kanalların öneminin kendiliğinden ortaya çıkacağını dile getirdi Sosyal medyada troller vasıtasıyla oluşturulan algılara kesinlikle bakmadıklarını söyleyen Erdoğan Statlara sığmayan AK Parti gençliğine bakıyoruz İktidarımızla 20 yılımıza ulaşmamızı da haka ve hakka hizmet yolunda çalışmamıza borçluyuz İnşallah aynı hasbi ve gayretli mücadele ile daha uzun yıllar milletimizin emrinde olmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerim, AK Parti saflarındaki herhangi bir arkadaşımızın ülkemize ve milletimize hizmet karnesi, diğer partilerin başkanları dahil tüm mensuplarının tamamını üst üste koysanız yetişemeyeceği seviyededir değerlendirmesinde bulundu. Eser ve hizmet siyasetinin, AK Parti'nin kimliğinin en belirgin vasfı haline gelmesinin boşuna olmadığını, bunun altında çok büyük emek ve çaba yattığını söyleyen Erdoğan, geçtiğimiz 20 yılda, dünyadaki büyük altyapı yatırımlarının neredeyse yarısına bizim tek başımıza imza atmamız herhalde tesadüf olmasa gerek. Yine geçtiğimiz 20 yılda, Avrupa Birliği Üyeliği konusunda ülkemize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen demokrasi ve özgürlüklerde dünyada en büyük sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz de herhalde tesadüf değildir. Bugün Türkiye'nin güvenlik krizleriyle ve ekonomik sarsıntılarla boğuşan dünyada, potansiyelini en çok geliştiren ve kullanan ülke olarak öne çıkması, AK Parti'nin son 20 yılda kazandırdığı güçlü altyapı sayesindedir şeklinde konuştu. Kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerinden rahatsız olanların doğrudan kendilerini ve hükümeti hedef almasının gerisinde, Türkiye'nin geldiği seviyeden duyulan hazımsızlığın olduğunu ifade ederek şöyle devam etti. Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir ki dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir. Ülke içindeki aparatların tek yaptıkları, ellerini tutuşturulan senaryolardaki rollerini oynamaktır. İşte bunun için diyoruz ki, CHP'nin başındaki zat da onun kurduğu masanın çevresinde oturanlar da altına gizlenenler de birer kukladan ibarettir. Ama şunu çok açık net söylüyorum, biz asıl kavgamızı onların babalarına karşı veriyoruz. Üstelik bu kavga yeni bir kavga değil, son iki asırdır milletimizin neredeyse her günü, bu kavganın farklı aktörler ve hadiseler üzerinden cereyan eden tezahürleriyle geçmiştir. Selçuklu'dan başlayarak bu toprakları millete çok gören, kendi tarih ve medeniyet tasavvurlarında açılan yaraların intikamı peşinde koşanların, cumhuriyet döneminde de boş durmadığını dile getiren Erdoğan, batıdan doğuya, Kuzeyden güneye ülkenin dört bir yanında halen yaşanan sorunların köküne bakıldığında, hep bu kadim kavganın izlerinin görüleceğini söyledi. Erdoğan, tarih ve medeniyet şuuru olmayanların teslimiyeti çağdaşlık sanarak tutundukları dalların gövdesinin bunu bir çınar değil, çürük bir kabuk olduğu gerçeğini milletimiz milli mücadele ile ispatlamıştır. Bugün de aynı gaflette çürük kabuklara sarılanların akıbeti, 1919'da Samsun'da başlayıp 29 Ekim'de Ankara'da yeni devletimizin ilanıyla biten süreçteki mandıcı zihniyetin akıbetinden farklı olmayacaktır. Bizim yolumuz, gün olduğu gibi bugün de ya istiklal ya ölüm yoludur. Bizim yöntemimiz gün olduğu gibi bugün de hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır, o satır tüm vatandır, ilkesidir şeklinde konuştu. Türkiye geçmişte takoz siyasetinden çok çekti. Hayallerinin... Dün olduğu gibi bugün de millet ve devletiyle güçlü, gözü hep geleceğe dönük bir Türkiye'nin inşası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti. En zayıf, en yorgun, en bitkin zamanımızda nasıl bu anlayışla 7 güveni arkasına alanları denize döktüysek, bugün de aynı inanç ve ile ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak, 2053 vizyonuna kavuşturacağız. Genel başkanından sandık müşahidine kadar AK Parti ailesinin her bir ferdi işte bu şuur ve heyecanla yoluna devam etmektedir. Siyaset hayatları boyunca ülkenin ve milletin hayrına yaptıkları tek bir iş dahi olmayanların bu hissiyatı ve azmi anlamasını beklemiyoruz. Bizim isteğimiz, bölge etme başka insan istemem diyen filozof misali, bunların büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına çelme takmamaları, takozluk yapmamalıdır. Türkiye, Geçmişte tapoz siyasetinden, istismar siyasetinden, etnik ve inanç kökenli ayrıştırma siyasetinden çok çekti. Milletimizin, bu tür kavgalar yüzünden ödediği bedellerin telafisi için 20 yıldır gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için ülkemize 20 yılda asırlık yol kat ettirdiğimizi rahmetli Özal'ın deyimiyle Türkiye'ye çağ atlattığımızı söylüyoruz. Verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesi, 85 milyon vatandaşımızın her birinin hayatını olurlu yönde değiştirmiş, geliştirmiş ve ilerletmiştir. Tüm bunları muhalefet adı altında hep karşımıza dikilen kifayetsiz muhterislere rağmen başardık. Bugün de onlara rağmen Türkiye'yi bölgesinin lideri, dünyanın en büyük on ekonomisinden biri haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah hiç endişe etmeyin bunu da başaracağız. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda sergilediği ilkel tutumun dışarıda birilerini rahatsız etmesini anladıklarını söyledi. Kendilerini asıl düşündüren konunun içeride aynı tezleri dilendirenlerin kimin ve hesabına çalıştığı olduğunu belirten Erdoğan, halbuki Türkiye'nin 99 yıllık cumhuriyet tarihinde bizim 20 yıllık da ülkemize verilip tutulmayan sözlerin çetelesini tutmakla geçmiştir. Bu konuda ülkemize haksız ithamlar yöneltenler, verdikleri sözleri yerine getirmemenin ötesinde hukuksuzluğu ve bozgunculuğu adet edinenleri de hep baş tacı yapmışlardır diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği Erdoğan, misak milli sınırlarından Ege'deki adalara, Yunanistan ve Fransa'nın NATO'ya yeniden dönüşünden Kıbrıs'ın kesiminin Avrupa Birliği üyeliğine kadar bunun sayısız örneği bulunduğunu belirterek, bunların hiçbiri verilen sözlerin tutulması değildir. Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı terkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz dedi. Dediğimize gelecekler. Batının kendi güvenlik ve refahını koruma üzerine kurduğu küresel yönetim sisteminin siyasi ve ekonomik boyutuyla çatırdağını vurgulayan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in ve güvenlik konseyinin reforme edilmesi konusunda yıllardır dile getirdiğimiz teklifin isabeti de yaşanan her gelişmeyle beraber tekrar tekrar görülüyor. Evet. Dünya 5'ten büyüktür ve şimdi kendileri bunu söylemeye başladılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni reforme edelim diyorlar. Daimi üye, geçici üye artık bunun olmayacağını, olamayacağını konuşmaya başladılar. Allah ömür verirse onu da göreceğiz ve dediğimize gelecekler değerlendirmesinde bulundu. Küresel ekonominin üretim ve tedarik zincirlerindeki bozulmayla başlayıp finansal dengesizliklerle giderek genişleyen yıkıcı etkilerini yakından takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, Şöyle devam etti. İşte Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi buyurun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi herhangi bir şeyi başarabiliyor mu? Herhangi bir kararı alabiliyor mu ve şu anda bütün bu olaylar karşısında Ukrayna ile ilgili verebildikleri bir karar var mı? Yok. Rusya ile ilgili var mı? Yok. Zaten olmaz ki. Niye? Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin şu anda bir vesip. İki dudağının arasından ne çıkarsa o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı ne yapıyor, tamamıyla tersine çeviriyor. Olay bu kadar basit. Öyleyse şimdi biz her zaman söylediğimiz adımı atıyoruz. Yatırı, istihdam, Üretim, ihracat. Cari Fazla yoluyla büyüme esasına dayalı Türkiye ekonomi modeliyle bu sıkıntılı süreci ülkemiz için avantaja çevirecek adımları atıyoruz. Avrupa'nın yaşadığı paniği üretle takip ediyoruz. Erdoğan, gelişmiş ülkeler bile küresel bu karşısında kendi içlerine kapanmaya yönelirken, kendilerinin dünyaya daha çok açıldıklarını ve hedeflerinin çıtasını daha yükseğe taşıdıklarını dile getirerek, ülkemiz, Suriye kaynaklı düzensiz göçü 11 yıldır başarıyla yönetirken, Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın yaşadığı paniği ibretle takip ediyoruz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek mis siyasi, Sosyal ve ekonomik oyunla ülkemizi karıştırmaya çalışanların kendi canlarının derdine düşerken sergilediği çaresizliği istihza ile izliyoruz. Duamız, dünyanın içinden geçtiği bu kritik dönemi bir an önce geride bırakarak tüm insanlık için hayırlı dersler çıkarmış bir şekilde yoluna devam etmesidir, dedi. Hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Tüm bunları söylerken, insanların günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıları asla hafife almadıklarını, Görmezden gelmediklerini ve kulak arkası etmediklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü. Tam tersine bir yandan küresel denklemler içinde ülkemize yol açmaya çalışırken diğer yandan da insanlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltmanın çarelerini arıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla ızan edilemeyecek düzeyde fiyat artışın yaşanan her kalemi mercek altına aldık. Önümüzde konuttan otomobile, gıdadan elektroniğe, İnşaat malzemelerinden tekstile uzanan bir liste var. Fikir açıkladığı Mayıs ayır verileri enflasyonun artık aşağı yönlü bir eğilime girdiğini göstermektedir. Petrol fiyatlarının 2-3 katına, doğal gaz fiyatlarının 7-8 katına, kömür fiyatlarının 10 katına yükselmesinin müsebbibi biz olmadığımız gibi bu ürünleri çoğunlukla dışarıdan ithal ettiğimiz için fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlılığımız fazladır. Sadece biz değil, bu ürünleri dışarıdan alan herkes aynı durumdadır. Yasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz. Ücretliler başta olmak üzere herkesinden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programlar hazırlıyoruz. Hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı. Dünyanın 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı en büyük sarsıntıdan Türkiye'yi en az kayıpla çıkarmanın güçlüğünü bildiklerini işaret eden Erdoğan şunları kaydetti. Bununla birlikte vatandaşlarımıza ülkemizde bunu yapabilecek birikimi, hazırlığa, iradeye sahip tek kadronun biz olduğumuzu söylüyoruz. Elini vicdanına koyan, aklını kiraya vermeyen, hırsı gözünü kör etmeyen, nefsine esir düşmemiş herkes bu hakikati kabul edecektir. Seçimlere bir yıl kala böyle bir tabloyla karşı karşıya bulunmamız işimizi elbette biraz daha zorlaştırıyor olabilir ama 20 yıllık tarihimizde bizim hiçbir işimiz kolay olmadı. Hiçbir zaferimiz, hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı. Biz bu günleri akrebin kıskacında yoğurularak geldik. Çalıştık, dilindik, sabrettik, hazmettik, Allah'a olsun girdiğimiz tüm mücadelelerin hepsinden alnımızın akıyla çıktık. Bugün de aynı başarıyı göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Çiftçi ve Memurlara Müjde Erdoğan konuşmasında, çiftçilere ve memurlara iki ayrı müjde verdi. Tarımsal faaliyetlerin hem çiftçilerin ana geçim kaynağı hem 85 milyonun geleceğine güvenle bakabilmesinin garantisi olması bakımından stratejik bir sektör olduğunu belirten Erdoğan, dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki savaş sebebiyle ortaya çıkan belirsizliğin, tarımda kendine özellikle yeterli olmayan ülkeleri çok ciddi şekilde tedirgin ettiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin kendine yetecek ve hatta çoğu üründe dışarıya satacak kadar üretim yapan bir ülke olduğunu, Salgın döneminde bu gerçeği hiçbir gıla ürününün eksikliğini çekmeyerek, hep birlikte gördüklerini ve yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti. sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim eksikliğinden değil, bir kısmı maliyetlerin yükselmesinden, bir kısmı piyasa aktörlerinin bazılarının fırsatçılığa yönelmesinden kaynaklanıyor. Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Tabi gerçek ne olursa olsun muhalefet ve vandacı ekonomistler buğday ithal ediyoruz yayda arasını tekrarlamaktan geri durmuyor Buğday başta olmak üzere çeşitli ham madde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebi kendi kendine yetersizliğimiz değil ülkemizin dünyanın en büyük buna ihracatçılarından biri olmasıdır Yani biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil onu işleyip tüm dünyaya ürün olarak satmak için ithal ediyoruz bu basit gerçeği göremeyenlerin bezeyanlarıyla zihni bulunanların işlerini rahatlatacak bilgileri her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermeliyiz. Hatırlarsanız, çiftçilerimize sık sık dünyadaki olumsuz gelişmelere işaret ederek, bir karış toprağa dahi boş bırakmadan ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Hamdolsun yeni hasat dönemine girdiğimiz bu günlerde üretim bölgelerimizden mahsulün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz. Erdoğan, toprak mahsulleri ofisinin 2022 hasat döneminde yapacağı buday ve arpa alım fiyatları ve teşvik rakamlarına ilişkin şöyle konuştu bu fiyatları belirlerken çiftçimizin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık toprak mahsulleri ofisimiz Sert ekmeklik budaya bu yıl ton başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7050 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü Toprak Mahsulleri ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri ofisinin alım rakamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi, Kububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayretsizden, bereketi de Allah'tan diyerek, yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimizi, Milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3600 ek gösterge açıklaması. Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini bildirdi. Erdoğan, yarınki kabine toplantımızın ardından yapacağımız millete sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz dört meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum ifadelerini kullandı. Kuruluşundan bugüne AK Parti'nin çatısı altında emek veren herkesi şükranla yad eden, ebedi aleme iltihal edenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, halen parti kademelerinde görev üstlenenlere başarılar temenni etti. Erdoğan, şunları kaydetti. Unutmayın sizler bu ülkede siyaseti merkezi ve çevresiyle yeniden inşa etmiş, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla 20 yılda asırlık işler yapmış, milletin iradesinin üstünde irade olmayacağını darbecilere göstermiş, tarihimizin en köklü yönetim reformunu gerçekleştirmiş, yedi düvel bir araya gelse de diz çöktürememiş bir partinin mevzuplarısınız, bir kadronun parçasısınız. Bu ekip için 2023 seçimleri elbette yeni bir sınamadır. Ama daha önce 15 tanesini zaferle neticelendirdiğimiz bir sınamadır. Her birimizi 2023'e kadar üzerinize düşenleri hakkıyla yaparak partimizi bir kez daha sandıktan birinci çıkartacağınıza tüm kalbimle güveniyorum. İstişare ve değerlendirme toplantımızın 30uncusunun bu doğrultuda yeni bir seferberliğin ilk adımı olmasını diliyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı günde iki silahlı saldırıda en az altı ölü. Plan yapanlar dikkat. Evi dolu ve uyarısı geldi. Ana haber temiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 23. <gülüyor> 42'ye kadar bu ekranlarda değerli izleyenler. Konsöre iptal edilen yerine sahneye çıktı. Selah sayını şaşırtan karşılama töreni geldi. Sedal Sayan Melek Moslu'nun yerine Isparta'da konser verdiği bando takımı ve çeklerle karşılandığı Melek Moslu'nun sonunda konser Isparta... ...konseri sırasında sosyal veren canlı yayın yapmış. Sedal Sayan Melek Mosto'nun yerine Isparta'da konser verdi. Bando takımı ve çiçeklerle karşılandı. Melek Mosto'nun yerine vereceği konser hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Seda Sayan, sonunda Isparta'da konser verdi. Sayanı Isparta'ya gelişinde bando takımı karşıladı. Seda Sayan ise o anları Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, konseri sırasında da sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Gül Festivali'nde 3 Haziran'da sahne alması beklenen Melek Mosto'nun konseri, bazı dernek ve vakıfların açıklamasından sonra iptal edilmişti. Festivalde Melek Mosto'nun iptal edilen konserinin yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı duyurulmuştu. Ancak Sayan, hava muhalefeti nedeniyle uçağın iptal olduğunu ve Isparta'ya gidemediğini açıkladı. Isparta da sahne aldı. Seda Sayan'ın ertelenen konseri ise 5 Mayıs Pazar akşamı gerçekleştirildi. Isparta'ya ulaşan Sayan'ı bando takımı karşılarken, boynuna da çiçeklerden oluşan bir demet takıldı. Sayan daha sonra ise festival kapsamındaki konserinde binlerce Ispartalıya şarkılarını seslendirdi. Sayan konseri sırasında da cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Ne olmuştu? Şarkıcı Melek Muslunun Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası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 Melek Mosso yerine Demet Akalın'a teklif gitti. Bomba yanıdı. Arar ve Urlu'dan destek gelmişti. Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun ardından kumda arar ve Derya da açıklama yaparak Isparta'da düzenlenecek olan konserlerini çıkmayacaklarını duyurmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Yar... haber bütemiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 23.42'ye kadar bu ekranlardayız. Çapışma raporu geldi. Altı ülke için tehlike çanları çalıyor. Ee, sebebi ise çevre felaketi uyarısı geldi. Altı ülke tehlikele. 2015'ten beri o bölgede hızlı derinin Yemen açıklarındaki 2015'ten beri tak bak, bakım görmemiş halde duran safir petrol tankerine ilişkin çarpışma raporu yayınlandı. Birleşmiş milletler, Japona göre tankın Tanker'in petrol sızdırması durumunda yıkıcı bir çevre felaketi yaşayacağı ve Yemen, Suudi Arabistan, Eritre, Cibuti ve Somali'nin yanı sıra Mısır'ın da bu durumdan etkileneceği kaydedilmiş. Çevre felaketi uyarısı altın ülke tehlikeli. 2015'ten beri o bölgede. Kızıldeniz'in Yemen açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde duran safir petrol tankerine ilişkin çarpıcı bir rapor yayınlandı. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, raporuna göre, tankerin petrol sızdırması durumunda yıkıcı bir çevre felaketi yaşanacağı ve Yemen, Suudi Arabistan, Eritre, Cibuti ve Somali'nin yanı sıra Mısır'ın da bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Kızıldeniz'deki Safir Petrol Tankeri'nin petrol sızdırması sonucunda çevre felaketi yaşanabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Safir Tankeri'nin büyük miktarda petrol sızdırması Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açar ifadelerine yer verildi. Kızıl Kızıldeniz Uyarısı Yemen'in 7 yıldan uzun süredir iç savaşlar nedeniyle yıkıma uğradığı belirtilen açıklamada, Kızıldeniz'de meydana gelebilecek çevre felaketine ilişkin bir rapor da paylaşıldı. Raporda, Safir Petrol Tankeri'nin Yemen'in batısındaki Buleyde ilinin 4,8 deniz mili açığında beklediği belirtilerek, patlaması veya petrol sızıntısı riski taşıdığı aktarıldı. Altın ülke için tehlike çanları Tanker'deki petrolün sızıntısı durumunda çevre felaketinin doğaya, turizme ve balıkçılığa ciddi şekilde olumsuz etki yapacağı vurgulanan raporda, Yemen, Suudi Arabistan, Eritre, Cibuti ve Somali'nin yanı sıra Mısır'ın da bu durumdan etkilenebileceği kaydedildi. Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletler Koordinasyonu'ndaki kurtarma planı için şimdiye kadar 40 milyon dolar yardım toplandığı ve planı hayata geçirmek için 104 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Safir petrol tankerinde sızıntı tehlikesi. Budeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde buran safir petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor. Birleşmiş Milletler, olası sızıntının 1989'daki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarılar yapıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma grubunun internet sitesinde 25 Nisan'da yayınlanan raporda, Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Isa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan safir petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Lavrov'a 3 ülkeden hava sahası engeli. İstanbul'da ma maviar ürterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23-42'ye kadar değerli izleyenler. Asgari ücrete zam sinyalı geldi. şey masadaki oran. Finans, finans, ekonomi. Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? Erdoğan açıklamıştı. İşte asgari ücret temmuz zamlı için masadaki oran. Asgari ücrete zam yüzde kaç olur? Erdoğan açıklamıştı. İşte asgari ücret temmuz zammı için masadaki oran. Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Enflasyon oranının %70'yi aşmasıyla birlikte asgari ücrete zam gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz açıklaması asgari ücrete zam sinyali olarak yorumlanırken, bakan bilginden önemli bir açıklama geldi. Kötü asgari ücrete ek için içinde masadaki oran belli oldu. İşte asgari ücrete Temmuz Zamıyla ilgili detaylar. Asgari ücrete zam için tüm gözler Temmuz ayına çevrildi. Son açıklanan enflasyon rakamlarının %70'liğin üzerinde olması nedeniyle maaşlarda zam beklentileri oluştu. Ocak 2022'de 4253 Türk Lirası olan asgari ücrete Temmuz ayında yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yaptığı açıklama asgari ücrete zam sinyali olarak yorumlanırken, milyonlarca kişi şimdi asgari ücret Temmuz'da artacak mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? sorusuna yanıt arıyor. Yaşanan son dakika gelişmelerinin ardından asgari ücrete Temmuz zamlı için enflasyon hesabı ön plana çıktı. 6 aylık enflasyon rakamına göre asgari ücrete ek zam yapılması masada. Asgari ücrete temmuz zammı olacak mı? Yıllık enflasyon oranının yüzdelere dayanmasıyla birlikte asgari ücrete ek zam konusu gündeme geldi. 2022 asgari ücret, Ocak ayında yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından 4253 liraya yükselmişti. Asgari ücret temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama henüz gelmese de önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor. Son dakika asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? Kritik oran Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre, bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise %39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak bir ek bu oran seviyesinde olabileceği tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere herkesinden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz dedi. Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, kamuoyunda asgari ücrete zam sinyali olarak değerlendirildi. Bakan Bilgin Temmuz zamlı için yeşil ışık yaktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,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 Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, burada bugün Isparta'mızda bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, Asgari ücret ve başka konular dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik olarak korumak hükümetimizin her zaman gündemindedir. Yakın zamanda düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızın hayat koşulları, ilettiği talep ve beklentileri bizim partimizin her zaman gündemindedir ifadelerine yer verdi. Tüm bu açıklamalar net olarak asgari ücrete ikinci zam yapılacağı anlamına gelmese de yeşil ışık olarak algılandı. Uzmanlar da asgari ücrete Temmuz ayında ekzam yapılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ha, haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 23.42'ye kadar bu ekranlardayız değerli izleyiciler. Messi'yi çıldırdı. Rakip kaleciye gole boğdu deriz izleyenler. Messi 5 gol attı. Estonya'yı yerle bir etti. Hayranları neredeyse sokağa dökülecek. Rakip kaleci gole boğdu. Spor. Spor. Avrupa'dan futbol. Messi 5 gol attı. Estonya'yı yerle bir etti. Hayranları neredeyse sokağa dökülecek. Rakip kaleciyi gole boğdu. Messi 5 gol attı, Estonya'yı yerle bir etti. Hayranları neredeyse sokağa dökülecek. Rakip kaleciyi gole doldurdu. Hazırlık maçında Arjantin'de Estonya milli takımları arasında oynanan maça 5 gol atan Lionel Messi damga vurdu. Messi hayranları bu olmanın ardından derin bir nefes aldı. Yıldız oyuncu bu sene PSV ile geçirdiği sezonda pek varlık gösterememiş ve sevenleri üzmüştü. Estonya karşısında attığı 5 gol hem kendisine hem de hayranlarına büyük moral oldu. Lionel Messi Messi yine çıldırdı. Arjantin milli takımı ile Thomas Haberlin'in yönetimindeki Estonya milli takımını gole doldu. Maçın başrolünde ise yine Messi vardı. İspanya'nın El Sadar stadında oynanan mücadeleyi Arjantin 5-0 kazanırken, Güney Amerika ekibin tüm golleri Lionel Messi'nin ayağından geldi. Uzun zaman sonra kendine geldi. Uzun zamandır gol yollarında suskun olan Messi bir açıldı bir açıldı. İlk golünü 8. dakikada penaltıdan kaydeden Messi, 45, 47, 71 ve 76. dakikalarda bulduğu goller ile takımını galibiyete taşıdı. Lionel Messi, bu maçla birlikte Arjantin milli takımı forması altında 86. golünü kaydetmiş oldu ve milli takım formasıyla bir maçta 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Daha önce bu sayıya 1941 yılında Kolombiya milli takımı formasıyla Juan Marvezzi ve 1942 yılında yine Kolombiya formasıyla Jose Moren'e ulaşmıştı. 40, e, yaklaşık 23-42'ye kadar oyuncu İlker Kurt'tan acı haber geldi. Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti. İlker Kurt'un vefat haberini Filmsan Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioglu sosyal medya hesabından duyurdu. 49 yaşındaki oyuncu İlker Kurt vefat etti. Filmsan Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioglu sosyal medya hesabından Filmsan Vakfı üyelerimizden oyuncu dostumuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. ''Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz'' paylaşımında bulundu. İlker Kurt kimdir? 3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, tekip ilk olarak ''Su sinekleri'' adlı televizyon dizisinde ''Bençek'' karakterini anlandırdı. Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında başka ''Semtin Çocukları'' adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği insan karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu dizzi ile birlikte geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu Veda Anadolu kartalları ve Feih 1453 gibi pek çok projede yer aldı bu haber bültenimiz devam ediyor der izleyenler yaklaşık 23-40'ye kadar eski futbolcu kalp krizi geçirdim Eski futbolcu Celil Sar kalp krizi geçirdi. Samsunspor, Fenerbahçe ve A takım eski oyuncusu Celil Sar geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Celil Sar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe ve Samsunspor taraf, ta, tarafından da Celil Sar ile ilgili açıklama yapıldı. Eski futbolcu Celil Sar kalp krizi geçirdi. Samsunspor, Fenerbahçe ve A Milli takım eski oyuncusu Celil Sar geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede tedavi altına alındı. Celil Sağar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Fenerbahçe ve Samsun Spor tarafından da Celil Sağar ile ilgili açıklama yapıldı. 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve o sezon şampiyon olan takımın önemli bir parçası olan Celil Sağar, Samsun Spor ve A. Milli takımda görev almıştı. Ünlü futbolcu bugün Samsun'da kalp krizi geçirdi. Samsung Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran futbolcu daha sonra angije oldu. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Celik Zarın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'den açıklama. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bir dönem futbol takımımızın formasını giyen Celik Zarın'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz." ''Geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. Samsun Spor, kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından. Samsun Spor'dan yapılan açıklamada ise, kulüp tarihimizin en önemli futbolcularından Celil Sağar'ın kalp krizi geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celil Sağar'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve ''Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık 23.42'ye kadar devam edecektir diyoruz. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Frenin Sultanları geçit vermedi değerli izleyenler. Frenin Sultanları o takımı Milletler Ligi'nin ilk haftanın son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Öte yandan dışarı Bakan Çavuşoğlu, Ankara Lok Salonu'nda düzenlenen maçı tribünden takip etti. İninim Sultanları Belçika'yı yendi. Belçika'yı yendiler. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasının son maçında Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen maçı tribünden izledi. A-Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Belçika'yı 3-1 geldi. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu'nda Belçika ile karşılaştı. Milinin sultanları ilk sete iyi başlasa da rakip takımdan üst üste gelen servisleri karşılamakta zorlandı. Belçika'nın seriyi yakalamasıyla ile Ay Yıldızlı takım. Teknik mulata 12-6 geride gitti. Milli takım her ne kadar pasör çaprazı sayılarını alsa da rakip takım savunmayı geçerek sporun yataşıdı. İlk sette Belçika takımının orta oyunculardan aldığı sayılar etkili oldu ve Belçika seti 25-15 ile kazanan taraf oldu. İkinci sete daha etkili başlayan ayıldızlı Ay takım basör çaprazlarından gelen sayılar ve güçlü savunmayla 7-4 öne geçti. Ebrar'ın sağ çaprazdan üst üste aldığı sayılarla üstünlük sağlanırken Cansu ve Zehra'nın savunmasını geçemeyen Belçika 12-10 geride teknik molaya gitti. Belçika'nın oyuna daha etkili tutunması sonucunda skor 1-3-1-3'ü gördü. Eda'nın servis atışlarını etkili kullanmasıyla ve savunmayla sayıları almasının üstünlüğü sağladı. İkinci sette rakibe büyük baskı kuran Ayıldızla Yıldız'la takıp 25-21'lik skorla seti alarak durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete yakaladığı seriyle 7-4 üstünlükte başlayan Filenin Sultanları, su Meliha ve Ebrar'ın aldığı sayılarla 12-8 üstünlükte teknik molaya gitti. Üçüncü setin tamamında tempoyu düşürmeyen Ayrıldızlılar, 25-21 ile seti kazanarak 2-1 öne geçti. Milli takım dördüncü sete yakaladığı seriyle 7-0 üstünlükte başladı. İlkinin performansıyla 1-2-4'ü gören Ay Yıldızlılar, orta oyunculardan aldığı sayılarla skoru 1-8-9'a taşımayı başardı. Başarılı bir sete imza atan milli takım, lig skorla seti kazanarak Belçika'yı 3-1 yendi. Bakan Çavuşoğlu, milli takımı tribünden izledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A milli kadın voleybol takımının Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Fırk Milletler Ligi'nde Belçika ile oynadığı maçı tribünden izledi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Helal üzerine bu haberimizle birlikte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyoruz. İyi akşamlar. Dere soru çıkalım.